Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle ebebekten aldığımız Bondigo oyun halısını inceleyeceğiz. Kutunun içinde neler çıkıyor, kurulumu nasıl oluyor? Bunlara bakacağız. Gördüğünüz gibi burada zaten resimlerle belirtmiş böyle kaplumbağa tarzı bir oyun halısı bu. İçinden böyle bu şekilde oyuncakları çıkıyor. Kutu içerisinde bu kaplumbağanın kafasına sığabilecek böyle toplar çıkıyor, renkli toplar. Hep bakacağız. Kutunun içerisinden bu, direkt bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Sonra içerisinden çıkanları şöyle gösteriyorum, böyle klipsler, şöyle sallanan oyuncaklar bu şekilde, sonrasında bu filmin böyle bu şekilde dik durmasını sağlayacak dört tane direk üstüne gelecek olan direkler diyebiliriz, bu direkleri bu gördüğünüz böyle bu çırtlı yere açıyoruz, buradan içerisine geçiriyoruz ki bu filmin dik durmasını sağlıyor. Şöyle burayı Şöyle çekip böyle kapatıyoruz Sonrasında böyle dik duruyor Evet gördüğünüz gibi Böyle dik bir hale geldi Ortaya geldikten sonra yine burada buraya takıyoruz oyuncaklarını anca bunu buradan geçiriyoruz sonra da şöyle takıyoruz Bu şekilde arkadaşlar, böyle birlikte gelen bu topları isterseniz kaplumbağanın başına doldurabilirsiniz, isterseniz de böbreğimizin oynayacağı kadar oyun havlısının içerisine atabilirsiniz. Artık tercih size kalmış. Oyun havlusu gayet güzel, gayet çocuklar için rengarenk ve dikkat çekici. Zaten çocuk bunun içerisine girdiği zaman hangisine bakacağını şaşırıyor açıkçası. Bizim şahsen dikkat etmemiz gereken şey şu oldu. Ee, bebeği bunun içerisine koyduktan sonra bebek kafasını buraya soktu ve ağlamaya başladı. O yüzden buraya dikkat edin bence. Topları böyle oyun halısının içerisine attığınız zaman Toplarınız burada böyle eğlenceli bir şekilde oynayacaktır.